A vektörünün x ve y bileşenlerini biliyoruz. Evet, vektörü önce sütun vektörü olarak yazalım. x bileşeni, eksi 10, y bileşeni 7. Aynı vektörü birim vektör gösterimiyle de gösterebiliriz. O zaman da, yatay eksende eksi 10, çarpı birim vektör, artı dikey eksende 7, çarpı birim vektör yazarız. Vektör çizmek isterseniz bir başlangıç noktası seçmemiz gerekiyor. Mesela orijini seçelim. orijini seçersek, bakalım ne olacak? x bileşene eksi 10. Yani buraya geliyoruz. y bileşeni de 7 olduğu için sola doğru 10 gittik, yukarı doğru da 7. Ve sonuç olarak buraya geldik. Orijinden başlıyor ve bu noktaya geliyor. Yani başlangıç noktası orijin, bitiş noktası da eksi 10 virgül 7 noktası. ve karşınızda a vektörü. Şimdi işleri biraz karıştıralım ve A vektörünün bitiş noktasını değiştirelim. Diyelim ki 3,5. Yeni bitiş noktamız bu olsun. Hatta, eksi 3 olsun. Evet, aynen burası. Bu noktadan bahsediyorum. Şimdi vektörün neye benzeyeceğini hayal edelim. Bu vektörü alıp buraya taşırsak, bitiş noktası burada olur. Başlangıç noktasının tam olarak nerede olacağını şu an bilmiyorum, bilmiyoruz ama... Tahminen buralarda bir yerde olur. Eğer bu vektörü kopyalayıp buraya yapıştırabilseydim, her şey çok kolay olurdu. Ama bunu yapmanın başka bir yolu daha var. Matematik bilgimizi kullanacağız. Bitiş noktası eksi 3,5 olan A vektörünün başlangıç noktası nedir? Başlangıç noktası için B'yi kullanalım. X bileşenini X indis B, Y bileşenini Y indis B olarak gösterelim. Evet, acaba hangi başlangıç noktasından başlarsam, bu bitiş noktasına varırım. Bir vektörün x bileşeni, bitiş noktasından başlangıç noktasına x'deki değişimidir. Aynı şekilde y bileşeni de, bitiş noktasından başlangıç noktasına giderken, y'deki değişimi gösterir. O halde x bileşeni yani eksi 10, bitiş noktasının x koordinatı, yani eksi 3 eksi başlangıç noktasının x koordinatı, yani xb olur. Aynı işlemi y bileşeni için de yapabiliriz. Y'deki değişim, bitiş noktasının y koordinatı, eksi, başlangıç noktasının y koordinatıdır. 5 eksi, yb. Evet, bu denklemleri çözersek, xb ve yb'yi bulacağız. Bu denklemin iki tarafını da eksi 1 ile çarpalım. 10 eşittir, xb artı 3. İki taraftan 3 çıkaralım ve xb'yi 7 olarak bulalım. Sıra ikinci de. Yine iki tarafa eksi 1 ile çarpalım. Eksi 7 eşittir. YB eksi 5. İki tarafa da 5 ekleyelim. Ve burada da YB'yi eksi 2 olarak bulduk. İşte bu kadar. Bitiş noktası eksi 3,5'te olan A vektörünün başlangıç noktası 7 7,2'ymiş. Son olarak şekil üzerinde sağlamasını da yapalım. X eşittir 7. Burası, eksi 2 ve buraya geldik, yani başlangıç noktasına. Vektörü de çizersek, evet böyle. Evet, mantıklı değil mi? Başlangıç noktası orijinde olan vektörü aldık, aşağıya doğru 2, sağa doğru da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim kaydırdık. Evet, artık başlangıç ve bitiş noktası verilen bir vektörün bileşenlerini nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. Bitiş noktası ve iksiye bileşenleri verildiyse, başlangıç noktasını bulabilirsiniz. Ya da başlangıç noktası ve iksiye bileşenleri verildiyse, bitiş noktasını bulabilirsiniz. Kısacası bu üç bilgiden ikisini biliyorsak, üçüncüyü bulmak çok kolay.